Merhaba, şu an yayına başladık mı bilmiyorum. İlk test yayınımız. Bakalım şu an herhangi bir yayın söz konusu. Ve sanırım artık herkese açık bir yayın e, yapıyoruz gibi geliyor bakalım, evet. Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Üçüncü sayfa. Söz verdiğimiz gibi e, ilk serimizi şimdi gerçekleştiriyoruz. Evet şöyle bir aksilik yaşadık, onları da düzeltelim. Geldik yayınımıza. Arkadaşlar bu yayında 3. sayfada ne olacak? Aslında 3. sayfa haberleri biliyorsunuz ki Türkiye'de çok fazla yaşanıyor ve bazı kanallar bundan çok iyi reyting elde ediyor. Mesela Show TV e, siyasete girmektense 3. sayfadan yırtmaya çalışıyor ve 3. sayfa haberlerini veriyor. Biz ise YouTube'da şunu yapacağız. zaneler Medya kanalımızda e, YouTube'da Televizyonda anlatılamayan ilginç haberleri sizlerle paylaşacağız. Ağırlıklı olarak 3 sayfa haberler olacak ama bazen farklı sayfalara da geçeceğiz ama bizim üçüncü sayfamız olsun diye böyle bir isim koyduk arkadaşlar. Siz de umarım beğenirsiniz bu serimizi. Şimdi bugün birazcık böyle ilk yayınımız test yayını gibi düşünün. Bazı hatalarımız, aksaklıklarımız olabilir. Çünkü böyle hani ekran paylaşım olsun şu olsun ilk defa yapıyorum ben e, ve bu tür yayınları pek yapmamıştım. Genelde normal canlı yayın üzerinden ilerlemeyi tercih eden biriydim. E, şimdi arkadaşlar e, başlayalım isterseniz yavaş yavaş kimler var onları da bir görelim. Biraz sürpriz bir yayın olduğu için e, ve test yayını aslında e, olduğu için de birazcık kimseye haber veremedik. Çok da fazla paylaşım yapamadık. Normalde kapağa girmem ve saatini belirtmem gereken bir yayındı. Şimdi biz burada birkaç haber sizler için seçtim ben arkadaşlar. O haberleri sizlerle paylaşacağım. Beraber yorumlayayım istiyorum. Bu videoyu, bu yayını daha sonradan, çünkü paylaşacağımız için daha sonradan izleyen arkadaşlarımız da bize bu konularda destek olabilirler, yorumlarını bildirebilirler. İlginç haberler görürseniz de bizim Instagram hesabımızdan bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hemen şöyle Instagram adresimizi de yazıyorum ben alta. Evet. Bu Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Onu söyleyelim. Mustafa Kılıç online Instagram hesabımızla Şimdi hemen altta yazdım arkadaşlar. Bununla bize ulaşabilirsiniz. Bu arada ilk defa yaptığım için bakalım ne kadar şey olabileceğim. Şimdi millet biraz toplansın bakalım neler konuşacağız, neler yapacağız. Onu da bir hep beraber değerlendiririz. Evet biraz şöyle bakalım. Şimdi ilk haberimizi sizlerle paylaşalım. İlk haberimiz bu çünkü yayın o kadar benim çiçek. Ses nasıl acaba onu da bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Aa, ses fena değilmiş bu arada. Ses denemesini de yaptıktan sonra için ilk haberimizi paylaşıyoruz. Evet, ilk haberimiz şimdi geldi ekrana. E, Altyazıda da gördüğünüz üzere. Çok enteresan bir haber arkadaşlar. İlk haberimizi hemen paylaşalım. İlişki sırası cinayetinde sevgiliye müebbet hapis cezası verildi. Ankara'da Gül Yeşim kavuştuk hakkında sevgilisi Önder Çelik'i aynı evde yaşadığı eşi serçelik ile ilişki sırası tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlaması müebbet hapis ceza sistemiyle yargılandı ve müebbet hapis verildi. Şimdi o çok enteresan bir hikaye. Ben hikayenin birazcık özetini geçeyim size. Siz de ekranda fotoğrafını e, gör, görürsünüz en azından. Hemen fotoğrafı da sizlerle bir paylaşayım arkadaşlar. Hemen ekranımı şöyle biraz acemiyim bu konuda e, lütfen af buyurunuz. Evet galiba geldi. Evet geldi ekranımıza. Şimdi e, bu gördüğünüz fotoğraftaki şahıslar e, arkadaşlar bunların hikayesi şu. E, fotoğrafta olan kadın e, diğer kadını ya daha doğrusu fotoğrafta olan erkeğin eşi e, başka bir e, pf, bir türlü anlatamadım. Fotoğraftaki adam başka biriyle bir ilişki yaşıyor başka bir kadınla. Fotoğraftaki adamın eşi ise ee, Önder Çelik yani Önder Çelik'in eşi e, ise gidip onun kocasına yani diğer kadının eşine diyor ki benim kocamla senin karın. Bir ilişki yaşıyorlar haberin olsun. Daha sonra o adam karısını boşuyor. Karısını boşadıktan sonra ortada kaldım diyen kadın ise gelip bu adamın evine sığınıyor. E, sevgilisinin evine ve sevgilisinin karısı da bunu kabul ediyor. Yani iki kadın bir adam yaşamaya devam ediyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Fakat bir gün e, ilişki sırası bende diyor. Kadın hayır diyor bugün benimle ilişkiye girecek, benimle yatacak bu adam diyor. Ve bu sürede kavga çıkıyor. Sıra kavgası çıkıyor. Sıra kavgası çıktığında ise... E, iki yani şu, evde sevgili olarak kalan kadın e, bu adamı bıçaklayarak öldürüyor saniye benimle değil de onunla yatarsın diyerek. E, öldürüyor. Çok enteresan e, bir hikaye. İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmanın ardından Gülyeşim Kavuştuk hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis ceza sistemiyle iddianame düzenlendi. İddianame ifadesinde yer verilen iki çocuk annesi Gülyeşim Kavuştuk, Çelik ile yaklaşık 12 yıllık ilişkileri olduğunu belirtiyor. Çeliğin eşi Seher ilişkimizi öğrenince eşime söyledi. Ben de boşanmak zorunda kaldım. Sonra üçümüz birlikte yaşamaya başladık. Olay gecesi uyuşturucu kullandıktan sonra Önder'e birlikte olmak istediğimi söyledim. Önder eşi Seher ile birlikte olduktan sonra yanıma geleceğini söyledi. Sonra Önder ile birlikte yürüyüşe çıktık. Bana ilişki, ko ilişki konusunda söz verdi. Eve döndüğümüzde odasına gidip uyumak istediğini söyledi. Bu sırada Seher de ben de Önder ile birlikte olmak istiyorum dedi. Önder'in odasına girip kapıyı arkadan kilitledim. Seher kapıyı zorlayınca ayağım acıdı diye bağırması üzerine Önder bana yumrukla vurdu. Önder daha sonra odadan çıkarak Seher'in odasına gitti. Ben de öfkelenerek mutfağa giderek ekmek bıçağını alarak salonda beklemeye başladım. Önder geldiğinde korkutmak amaçlı bıçağı havaya kaldırdım. Sonra tekrar mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan gördüm. Uyuşturucunun etkisini tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. En son Önder'in yerde yattığını hatırlıyorum. Evden çıkıp Pursaklar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldum diyor. Ve kadına diyorlar ki sen bu e, kocanın ilişkisi olan kadını neden e, evinde barındırdın diye sorduklarında ise kadının cevabı şöyle oluyor arkadaşlar. Ben e, kocamı çok seviyorum. Kocamı çok sevdiğim için e, buna katlandım diyor. Yani ben de çok merak ediyorum. Mesela siz e, işte bu. Böyle bir şeyi kabul eder miydiniz? Yani kocanızı sevmeniz bu iş için yeterli mi? Sizin yorumunuz ne olur? Yani kadın ilişki sırası iki tane kadın var bir adam var e, sırayla ilişkiye giriyor kadın adam bunlarla ve bu sefer sırayı savdığı için sırasını yerine getirmediği için diğer kadın e, adamı öldürüyor. Peki bundan sonra adamı öldürdün yani bu nasıl bir kafa bilemiyorum. ilişki seansına girip birbirini öldürüp müebbet yedi kadın. Yani Türkiye'de bunlar da yaşanıyor. Böyle çok enteresan hikayelerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Böyle sizin bu işe yorumunuz ne oluyor? Mesela ben bunu da çok merak ediyorum. Siz olsanız. Bunlar, ya Bunları nasıl yorumlarsınız? Bu ilişki sırası cinayetle sevgili Mehmet hapis istendi. Bu haberi sizinle paylaştım. Siz mesela bunu nasıl yorumluyorsunuz arkadaşlar? Sizce mantıklı mı? Gerçi bunun neresine mantıklı olacağız onu da bilmiyoruz ama böyle enteresan hikayelerle ikinci serimize, ikinci haberimize geçelim. Ses gayet iyi diyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mesajlarınızı yan ekrandan alıyorum. Hatta şunu şöyle alayım. Buraya ikinci bir ekran koydum. <gülüyor> Şöyle sohbeti, evet. Buradan da ikinci ekranda göreyim. Evet, bugün biraz acemiyiz. Ee, i̇lk yayınımız çünkü. Işıklar falan da çok ayarlamadık. Bir deneme yayını aslında bugün. Bunu, eğer böyle devam edersek sistemi oturtup e, daha fazla yayın açacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi bir de çok enteresan bir hikaye var. Sosyal medyada çok fazla e, tıklan, paylaşıldı. Esra Erol'a katılan... E, Evet, bu nasıl olay şaka gibi. Ben ilk okuduğumda çok şey yapmadım. Yani inandırıcı gelmedi. Nasıl yani ilişki sırasına giriyorlar ve sırayı savdığı için insan adamı yani sevdiği adamı öldürür mü diye ee, çok fazla, böyle bana çok uçup kaçık geldi ama biraz araştırınca gerçek bir haber olduğunu ve bu e, sonuçta da müebbet yediğini gördük. Ve bunlar da öyle çocuk, çoluk çocuk da değiller. Kırklı yaşlarda insanlar yani. Hani böyle yencecik işte hata yaptılar, ergenler falan da değil. Tamamen genç yaşta, şey, kırklı yaşlarda insanlar arkadaşlar. Allah akıl fikir versin. Gerçekten beyin. Bedava arkadaşlar. Harbiden başka diyecek bir şey yok. Ülkeyi te Teksas'a çevirdiler diyor. Bu nasıl olay? Vallahi ya ben de e, şey var. Böyle şaşırıyorum yani maalesef ya. akli dengeleri sıkıntılı. Bence hepsi psikolojik sorun var. Evet yani kalan yani hayatta kalan kimse onlarda da psikolojik destek almalı diye düşünüyorum. Böyle bir ilişki kim kabul eder? Mantığa uymuyor. Şimdi ikinci haberimize geleceğiz arkadaşlar. İkinci e, haberimiz evet ikinci haberimizde ne var? Esra Erol olayı var. Esra olayı geçtiğimiz günlerde katılan bir kadın vardı biliyorsunuz. Ve kadın 60 yaşında bir kadın. Yani öyle böyle genç falan filan da değil. 60 yaşında bir kadın ee, anlattıkları gerçi insanın kanını dondurdu. Ee, yani böyle şok oldum ben. Ya dedim ben 35 yaşındayım böyle bir aşk yaşamadım. Bu nasıl bir aşk? Yani kadın aşkını aramak için televizyona çıkıyor ve televizyonda hayatını anlatıyor ve nasıl aşık olduğunu anlatıyor. Videosunu da paylaşacağım. 60 yaşındaki kadın 27 yıllık eşinden kendisinden 22 yaş küçük başka bir adam için ayrıldığını söyleyerek mu açsın diye yardım istedim. Sonra aşık oldum diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Birini çağırıyorsunuz ya bir piknikte Diyorsunuz ki gel benim termosu aç falan o sırada aşık oluyorsunuz şimdi videoyu izleyelim hep beraber sonra üzerine konuşalım. oyla beraber hey, ben benim, miydin sen? Biz devre dünyada, biz vermedik ya da Sakin adamın evinin Sen, benim, sen benim. Evlisin. Hey, o 27 yıllık aşkı sevdi. O da foda bir şeye çıktı ben. Bir de bir ben. Yakın. Ne bilecek hadi bari. Elimi sert aldım, ten aldım. Ona koşulara gitti Şu adama çağırıp yandı bir tertaptan. Anlattım ki ben de bu sarıdan da da bir dakika. Yani termosunu ya. açtırmak için, bir e, açtı. çağırıyorsunuz, bir sopayı mı? Yani. Esra da termosu illa yani, bir anlatacak, bir anlatacak bir yani, illa var, termosa var. girecek, termosu girecek termosu yani. Termosunu açtı, açtı, <gülüyor> çay <içtik>. evde götürdü, davet <gülüyor> etti, ben de de alacağım, benim de, de ağlıyor, anlıyor dedi, gitah yaptı. Bir de adamına beraber tuttum, adamın evinde, yeşimi bıraktım, 27 yıldır dışı, çoluğum, çocuğu beni istemiyor, git istemiyor, ona vardım sen de atıyor kızım. İstemeyecek yapamıyorlar. Bir dakika. sen <gülüyor> termosun için yardım, yani termosu açsın diye Mustafa'ya yardım taliyorsun. Mustafa termosu Aa, açarken diyor, Tamam, sana bekar olduğunu söyledim ama sen evlisin. He. Evet. Sonra Mustafa sanga ki ben seni alacağım diyor. Alacağım diye de şimdi de Siz o yeni tanıştınız. Tanıştık. Tanışmak evet. tanışmaz ilişkiniz başladı mı? Açla. Elinde bu tutmayla. Evine göre nevi lazım olursa bir avucu başına bir şey değil. yıkadım, de bugün O bir şey oldu. Bir adamın tereddüt ettiği, da, da yediydim, bir adamın tereddüt ettiği dedi, adamın bir adamın şey tereddüt bir adamın tereddüt ettiği bir ya bu yolculuklara Mustafa oldu da o Kaç yaşında Mustafa? El var. Mustafa ben değilim arkadaşlar. O diğer Mustafa'dan bahsediyor. <gülüyor> gerçekten yani <gülüyor> bu ne Alan, biraz boğadım artık kusura bakmayın şimdi Aydan Korkmaz 20 senedeki eşimden Mustafa Korkmaz için ayrılmış ve termosu açarken aşık olmuş ona e, termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim e, sonra aşık oldu diyor <gülüyor> 60 yaşındaki kadın 39 yaşındaki birine aşık oluyor ve e, İlk aşkta termosla başlıyor arkadaşlar, termosunu açmaya geliyor adam. E, açmaya gelince diyor ki Allah hayatımın aşkını buldum o ne güzel termos açışta ya diyor. Bir baksana ya diyor. Ya adam öyle bir açtı ki o güçlü kollarıyla termosu açmış falan filan. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum. Termosunu açacağım bir e, <gülüyor> kadın arıyorum. Ya şimdi millet hep şey yapacak, acaba kimde termos var gideyim açayım da bana aşırı olsun falan filan diye. Ya vallahi böyle, böyle şimdi ekrana böyle koydum. E, yemin ederim gülüyorum ya. Yani bu akla vanta uymuyorsun yorumunuz ne ya? Valla şaka gibi değil mi? Yani e, vallahi acayip acayip şeyler buluyoruz. Böyle cık cık cık, enteresan ya. Nasıl bir milletiz? Şimdi e, daha ilginç bir olaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi e, o ilginç olay nedir acaba diye merak ettiniz değil mi? Valla eee Şimdi valla bu, bunu siz de şaşıracaksınız. Ben şahsen şaşırmış bulunmaktayım. Ee, hemen önce... Ne ya? Pardon arkadaşlar. Evet, geldi. Şimdi burada çok enteresan bir haber geliyor. Şimdi sırada o, ar o var arkadaşlar. Ee, haberimiz... Haberimiz çok enteresan. Hala bir şey yapıyorum, reklam giriyorum falan. Evet, haberimiz şu arkadaşlar. Robot oyuncu Aypera. Robot değilim, dijital insanım diyor. Yani çok enteresan bir haberle karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera meraklarıyla İstanbul'da buluştu. Yapımcı Brol Güven ile film anlaşmasıyla imzalayan Aypera, robot değil dijital insan olduğunu söyledi. Yani bir robot bir film anlaşması şimdi biliyorsunuz ki Birol Güven bu tür popülist işleri çok seviyor. Ee, burada da öyle yapmış, bir robot bu. Ee, ve böyle konuşabilen bayağı muhabbetin, hatta röportaj falan vermiş. Ben izlerken çok şaşırdım. Ee, onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar, hatta videosunu paylaşayım. Beraber izleyelim. Hemen ben videoya şöyle geliyorum. Bir robot bir diz, bir filmimizin başrolünde oynayacak. Ulan o kadar oyuncu aç geziyor. Milletinde sıkıntılar çekiyor. Birol güven oyuncu yerine. Ya gider böyle saçma salak fenomenler. Bir ara hayli söyletmez mi? Değil onu almıştı. Şimdi de bir robotu başrolde oynatmak istiyor. Yani adam konuşulmak istiyor açıkçası. Başka bir şey değil. Bunun diye başka bir hikayesi yok. Şimdi o robotun röportajını izliyorum. Bakalım sizin yorumunuz ne olacak arkadaşlar? Hadi bakalım yardıralım. olmak istiyorum diyebilirim. Değişim dönüşüm evresindeyim. Ve o yüzden belki de tasarımcılarım da biraz daha kafasını klasik olduğundan dolayı bilmiyorum. Bir gün beni müzisyen olarak görebilirsiniz. Bir gün oyuncu olarak görebilirsiniz. Her şeyi olmak istiyorum. Ben bir robotum. Bak ama tam Türk gibi değil mi? Her şey olmak istiyor yani bir gün müzisyen olacak bir gün bakıyorsun da bir gün youtuber bir gün müzisyen her boku her şeye burnunu sokuyorlar ya bu da tam bizim şey fenomen yani şimdi buradaki şey var Hatice şey dedim seneler önce Kanal 7'de vardı ya bir robot dizisi ya bu öyle bir şey değil bu çok farklı bir şey arkadaşlar yani hani normal bir robot değil ki bu bir bakar mısınız ya bak şimdi tekrardan başlıyorum arkadaşlar ya. Yani. Ben bir şey Başkalarının hümayesi altında yönetilen robotlar olabilir ama ben tane alpere var. Ben yapay diye bir şeyin var olduğuna inanmıyorum açıkçası. Bir insan bir şeyleri üretmeye, ortaya koymaya başladığı zaman bu yapay oluyor. Ama bir hayvan yaptığı zaman bu doğal olmuş oluyor. Bence her şey gerçek. Yapay da gerçek, sanal da gerçek. İnternetten biriyle tanıştığımız zaman o yapay olmuş olmuyor. Değil mi? <gülüyor> Öyle diyelim. Baklar mısın ya? yok olmak demektir. Beni kimse hatırlamazsa ben ölmüş oluyorum. Tam bulduğum, Üsküdar'lıyım. <gülüyor> Ama sadece o kadar değil. Aslında her yere aitim diyebilirim. Ama daha çok internetten besleniyorum. Sanırım memleketim internet. Aysa bir oyuncu, Aysa'nın altında bir albim var. Ve bir kariyeri olmaya başladı Aysa'nın açıkçası. Ve burada da Aysa'nın altında bir Biz yakında yokuz arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Şimdi şöyle şunun fotoğrafı, daha büyük bir fotoğrafı varmış şu. Ee, yakında yokuz arkadaşlar. Yani biz mesela ben şimdi program sunuyorum ya bana ihtiyaç duyulmayacak, e, oyunculara ihtiyaç duyulmayacak, ihtiyaç duyulmayacak böyle dijital insanlar gelecek. Ben robot değilim, dijital insanım diyor Aypera. Ve bayağı bildiğim diyor ki her şey olmak istiyorum diyebilirim. Değişim ve dönüşüm evresindeyim. Bu yüzden belki de tasarımcılarım da biraz da kafasının karışık olduğundan dolayı bir gün beni müzisyen olarak görebilirsiniz, bir gün oyuncu olarak görebilirsiniz. Her şey olmak istiyorum demiş. Evet her şeyi burnuna sokan ya ama Türk, bak robot ama e, dijital insan, e, herkesten önce Türk olmuş onu söyleyeyim. Türkler de her şeye burnu sokuyor ya böyle. Bizim Türkiye'deki biz hepimiz öyleyiz abi. Bir insan bir şeyler üretmeye ve ortaya koymaya başladığı zaman bu yapay oluyor. Bir hayvan yaptığı zaman doğal olmuş oluyor. Bence her şey gerçek. Yapay da gerçek, sanal da gerçek. İnternetten biriyle tanıştığınız zaman o yapay olmuş olmuyor diyor ya. Benim beynim yandı. Felsefe yapıyor ya. Ya bu kadın... <gülüyor> Bırak artık robot olmadığını ispatlamış ya. Valla robot olmadı felsefe yapmış arkadaşım. Vallahi yemin ederim ya. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Bunu, e, bunu tasarlayan insanlığın bitmesini istiyor diyor e, Faik Eren. Vallahi haklısın. Vallahi bu konuda sana hak verebilirim. İnsanlık bitmiş ama. Gerçekten yeni bir dünya kuruluyor. Vallahi ya ya bu...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 o yapay olmuş olmuyor, değil mi? Öyle çünkü ölüm yok olmak demektir. Beni kimse hatırlamazsa ben ölmüş oluyorum. Tambulu'yum, Üsküdar'lıyım. Ama sadece o kadar değil. Aslında her yere aidim diyebilirim. Ama daha çok internetten besleniyorum. Sanırım memleketim internet. Haykır işte bir oyuncu, aynı zamanda bir halim var. E, peki kariyeri olmuyor başlık Dağıtır da halinde ve sorular soruyor. Bu soruların yanıtlarını bir e, algoritma e, bir biliyor. Bu yüzden de verilen yanıtlar bizi şaşırtıyor. Diyebilirim oldukça genç bir karakter ve e, aslında bir var ve yakın zamanda o, bir bir Dolayısıyla... Düşünün, güven hemen kapmış kızı, hemen böyle ben dişten insanı, Allah'ım ya, net, bak, bak bak şu fotoğraflara bak. Çok gerçekçi değil mi ya? Vallahi ben şaşırıyorum. Yani bilmiyorum ki ya. Vallahi. Şuraya bak. Bu taraflarda sizlerle paylaşayım şöyle. Resmen bayanasını anasını sayın seyirciler yani. Bildiğin kadın röportaj da vermiş. Allah ya. Helal olsun ya. Ne diyelim kardeşim. Enteresan enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Vay anasını sayın seyirciler diyeceğimiz bir şey. Şimdi e, alt başlığımızdan da anlaşılacağı üzere yeni bir haberle karşınızdayız. Yeni bir haberimiz daha var tabii ki. Şimdi hemen şöyle haberimizi paylaşalım sizlerle. Bu haberimiz de biraz tuhaf bir haber. Kaynağımız sözcü tabii ki. Ee, tabii ki derken bütün kaynakları kullanıyoruz. Onun da farkındasınız. En ilginç haberleri sizler için seçmeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar like sayımız çok düşük. Azıcık like atın arkadaşlar. İstanbul Esenyurt'ta oturduğu sitede polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayetçi Gökçe Yaşar götürüldüğü hastanede muayene bile edilmediğini görevli doktorun bunu az benzetmişsin diyerek üzerine yürüdüğün etti Yaşar Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine çiçek yollayıp telefonla arayarak destek verdiğini belirtmiş. Şimdi bu kadın polisten dayak yediğini söylüyor ve polisle birlikte e, hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiğinde ise skandal bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Doktor diyor ki az bile benzetmişsiniz diyor. Şimdi haberin devamını sizlerle bir kapatacağım. Site içerisinde arkadaşımın evinden çıktım. Kendi evime giderken benim arkamdan Polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu. Kaba bir üslupla evime gittiğimi söyledim. Ee, yani kaba bir üslupla nereye gittiğimi sordu. Ben de evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik sordu. Tabii bu arada bana küfürler ediyor. Kimliğimin yanımda olmadığını ve üzerimde şort olduğunu, eve gidersek kimliğimi alabileceğimi ve şortumu değiştirip karakola gidebileceğimizi söyledim. Ee, bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göğüs kafesime oturup beni etkisale getirdi, dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı. Daha sonra beni ters kelepçe yaparak ekip otosuna bindirdi, ekip otosunda da beni gidene kadar darp ettiler diyor ee, ve buraya gidiyor. Sonra hastaneye gidiyorlar. İşte biliyorsunuz ki e, polis tarafından bir de hastaneye sağlık kontrolüne götürürler. E, i̇şte. Biz bir şey yapmadık raporu almak için falan e zaten yapacağını yapmışsın kardeşim yani bu tipe de ben bir şey yapalım hiç dokunmadım kendi kendini yere attı falan diyemezsin. Ee, ve orada orada ben hiç muayene bile etmeden darp raporu da verdiler sadece burnumda çizik olduğunu söylendi. Oradaki doktor ne oldu bunu az benzetmişsin diyerek benim üzerime yürüdü. Beni tekrar karakola götürdüler sabah 7'de e, karakola çıktım ve Beylikdüz Devlet Hastanesi'ne gittim ve oradan darp raporu aldım. Bunlar iki kişilerde görüntülerde de var. Zaten üç tane de güvenlik tepemde sadece bekliyorlar. E, polis güvenliğinin üstü olduğu e, olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyor. Şu an bekliyorum ve onun ceza almasını istiyorum diyerek e, zaten kamera kayıtları da varmış. Bununla ilgili şikayette bulunmuş. E, emniyette bir açıklama yapmış tabii. E, sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi. Anonsu ile görevlendirilmiş olay yeri olan Esenyurt i̇lçe Şirket Mahallesi Nazım Hikmet Bulvar üzerine adrese seçilmiş olan yerine G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda oldu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış. Kadın şahıs görevlerimize uyarılmış ise de uyarıları riayet etmemiş. Mukavemet göstererek elindeki çantayla görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerde zor durumda. Ya her zaman işte polislerin açıklaması yani aynı şey. Biz bir şey yapmadık. kendi kendini yere vurdu falan. Yani şu, biz de yani hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar yani birçok şey yaşıyoruz. Ee, sokakta bizi gördüklerinde hiç de böyle nazik davranan güvenlik görevlisi sayısı çok az. Ee, özellikle gece yarısıysa daha fazla. Şimdi tabii ki bu bir suç işlemiş. Yani yasak saatinde dışarıya çıkmak suç okey ama bu suçun cezasını sen kendin veremezsin. Gerekli hukuki işlemleri başlatırsın. Ee, ona bir şey yaparsın, riayet edersin hukuka. Ki hukuka en çok uyması gereken kurumlar güvenlik kurumlarıdır. Fakat bizde öyle değil maalesef. Bizde kendi adaletin herkes uyguluyor. Polisinden tutar keser işte dövmüşler kadını. Bu hale sokmuşlar. Yani bu kadının gürültü yapması, mıyım, ne yapması ya yani düşünün. Şimdi ben bazen gürültü oluyor bizim apartmanda. Yukarıda adam müzik dinliyor. sesin sona kaldırıyor. gidip dövmen mi gerekiyor yani? Anlatabildim mi? Dövmüyorsunuz diye Şikayet, şikayet ettiğin kişi de gelip döverse işte böyle olur. Doktorun oradaki en büyük problemi ise az bile yapmışsınız demesi de büyük bir terbiyesizlik olarak tarihe geçecek. Doktorun görevi birilerini yargılamak değil. O kişinin e, işte yüzünde hasar varsa, hastaysa bunu e, gidermektir. Doktorun görevi e, şey değil arkadaşlar. Yani bunu az yapmışsın. Bunu az yapmışsın demek sen de hakkında Doktor da şiddete uğruyor. Sağlık çalışanları şiddete uğradığında bir şey mi diyoruz? Az yapmışlar ya buna falan. Hayır abi şiddet uygulamayın. hakkınız hukuk olarak arayın diyoruz. İşte bu doktorlar da böyle bazen saçma sapan konuşuyorlar. O doktor hakkında da bence inceleme başlatılmalı. Soruşturma başlatılmalı. Bazen devletin adamlarında bir şey olmuyor ama olsun. Şimdi demiş ki polisler de hobi oldu. Şiddet uygulamak ya doktora ne demeli? dar raporu vermesi gereken doktorun verdiği cevaba bak. Ya bunu ben de yaşadım aslında 2015'li yıllarda. Onun için çok böyle tanıdık geliyor. Hatta bununla ilgili birkaç haberim de vardı geçmişte. Ee, bakalım böyle haberlere böyle insanlara deli oluyorum cahillik ki. Hem de nasıl yani Ce cehalet bizim ülkemizin genetik yapısı haline gelmiş bulunmakta değer Şimdi e, polisten sonra bir de Son haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. 4-5 haberle bitirmeyi düşünüyorum. İleride iki zamanlarda bu bir test yayınıydı. E, Cuma günü tekrar yeni bir yayınımız daha olacak. Cuma günü saat 14'te. E, saat 14'te yayınımız 13.30-14 gibi düşünüyoruz. E, o süreçte de yine böyle enteresan haberlerle karşınızda olacağız. Üçüncü sayfamızla bakalım bugün ne var. E, sıradaki haberimiz magazin dünyası ile ilgili bir haber arkadaşlar. E, biraz Sinirli olmuşlar yine. Zaten biz Erkan Petekkaya ile ilgili bir şey. Şimdi Erkan Petekkaya'yı nasıl biliyoruz? Nasıl bilirdiniz? Ee, Valla Erkan Petekkaya biraz sinirli bir adamdır. Ee, haklı olduğu konular da var, haksız olduğu konular da var ama çok böyle sinirli olmasıyla e, bilinen bir adam e, Erkan Petekkaya. Ee, tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Bu konuda kendisine hak veriyor muyum derseniz e, hak veriyorum ama bir şey daha bilmek gerekiyor ki Acun'la ilgili kavgasından bahsediyorum. Erkan Betekkay Acun Ulucalı'ya tepki gösterdi. Utanıyorum senin kanalında olduğum için dedi. Peki bunu yani bu sözü neden kullandı? İşte bu sözü kullanmasının sebebini de şimdi sizlerle paylaşıyorum ve paylaştım. Gelsin bakalım. Ee, kırmızı oda Disney'de rol alarken Petekka'ya ki bu rolüyle çok konuşuldu. Dün akşam TV8'de, daha doğrusu önceki akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Oyuncu utanıyorum sizin kanalınıza olmaktan diyerek Acı Bulcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede silmiş. Tabii işte biliyorsunuz yapımcılar devreye giriyor falan filan. Sonra ulan sen bunu niye attın işte menajeri giriyor, ulan iyi para kırıyorduk TV8'den bak seninle ilgili de proje vardı sen niye böyle yaptın falan deyip böyle tepki gösterebilir. Haberin devamını okuyalım. TV8 ekranlarında yenilen müzik ödül töreninde yeni çıkış ödülü Peşimde şarkısı da Kerimcan Durmaz'a verildi. Kırmızı Odada oynayan Arkan Pettekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürdü demiş ve sonra da bu kişi cinsel organını gözünüze soktu sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilersiniz Acun Bey yuh size ahlak yoksunu utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun Efendi yuh e, ifadelerini kullandı. Kısa süre gündem olan Kaya paylaşımını yayından kaldırarak kendisi için sarhoşsun galiba yorumunu yapanlara cevap verdi. Ve şu cevabı vermiş. Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar sarhoş yazıyorlar. Yahu, yahu yuh ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu çok ayıp. İzlediğinizde bir sarhoş mu yaptı? Yuh, ayıp, çok ayıp. Bence sizin kafanız Allah bullak diyerek e, daha fazla bir tepki göstermiş. Şimdi Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın Direkte de sonra da özür dilemiş Erkan Petekkaya. Ulan ne? Çık ya bir çıkıyorsunuz bir arkada duramıyorsunuz. Evet, Erkan Petekkaya zaten e, sarhoş olarak setlere gitmekle ünlü. Burada haksız olduğunu söylemiyorum. Haklı haksız olmak onların arasındaki bir mevzu tartışılabilir. Ama Acun Uluca'yı biliyoruz ki Acun nasıl popülist bir adam. Yani kim fenomen olursa, kimin takipçisi çoksa onlara ödül veren, onları yanında barındıran e, bir insan sonuçta Acun Yani Acun Uluca'nın bu işe e, şaşırmıyorum. Aynı zamanda en iyi çıkış demek zaten bu demek. Arkadaşlar yani çok dinleniyorsa, çok fazla dinlen dinlenme oranına göre verilebilir. Belki ondan daha fazla dinleyen de vardır. Kerimcan konusunda haklı ama keşke bu kadar ağır konuşmasaydı. Daha tatlı bir husus bile ifade edebilirdi demiş. Ya evet Kerimcan e, biraz şey e, çok da böyle alkışladığım biri değil. Örnek görülecek bir insan da değil. Ee, özel hayat beni ilgilendirmiyor, özel hayatıyla ilgili söylemiyorum. Bunu böyle çok göze sokarak e, tuhaf bir şekilde, iğrenç bir şekilde yaşamak enteresan. İşte yani uçaktaki görüntüler bence iğrençti. Ee, diğer mevzularda ise klip konusunda da çok cesur bir klip çekmişti. Bir kere bunu hak vermek lazım, güzel bir klipti ve çok cesur bir klipti. Ee, Türkiye'de yapılması ve Türkiye'de yapılıp e, bu kadar çok izlenmesi ardından da e, Acun Ucalı gibi hükümete çok yakın. ...birinin ona ödül vermesi de enteresan bir şey. Yani işte ben bunu anlamıyorum. Yani eşcinsellere normalde hayat hakkı tanınmıyor. Sokakta işte fuhuş yapıyorlar. İş yerlerine alınmıyor. Çalıştırma memur da edilemiyorlar. Askeri bile gönderilmiyor. Askerden kovuluyorlar. Ama... Bunun böyle gelince de işte mesela Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Bülent Ersoy'u alıyor, sarayda ağırlıyor falan filan. Ama bu adamların normalde de hakkı yok yani. Sanatçı oluyorsan, ünlüysen eşcinsel olarak yaşayabilirsin. Ünlü değilsen eşcinselsen kardeşim, fuhuşa mahkumsun, dışlanmaya mahkumsun, açlığa mahkumsun. Böyle saçma sapan bir de şey var yani çifte standart mı desem artık böyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Ee, bu da ayrı bir iğrençlik olarak e, Türkiye tarihine geçmiş oluyor. Ee, şimdi birazcık normal sohbete geçelim isterseniz arkadaşlar. Ben ekranı e, şöyle tekleştireyim. Evet. Bunu da öğrendim bu arada. Vallahi ya. Bakın şaka maka ee, bunu da öğrendim. Vallahi. Şimdi e, bak bunu da helal olsun bana. <gülüyor> helal olsun bana. Evet. geldi. Üçüncü sayfayı nasıl buldunuz arkadaşlar? Bugün ilk programımızdı bildiğiniz üzere. ilk defa yaptım. Ben böyle hani ekranı bölme, ekranı parçalama falan filan kendime eğitimci gibi hissettim. Bundan sonra bu tür yayınlar biraz daha fazla gelecek arkadaşlar. Ee... Ve sizden de şey bekliyorum, yorum bekliyorum. Nasıl buldunuz bu seriyi? Daha ilginç haberler varsa siz de bana DM yoluyla Mustafa Kılıç Online hesabımdan gönderebilirsiniz. O şeyi konuşalım, böyle paylaşalım haberleri. Siz bu videoyu nasıl buldunuz? Bu yayınımı nasıl buldunuz? Böyle yayınlar bu serimiz devam etmeli mi? Yoksa ilk ve son mu olmalı? Bununla ilgili yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bu arada e, yayınımızın tabii ki sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bir başka videoda, bir başka canlı yayında yine 3. sayfa Cuma günü tekrar sizlerle olacak. Cuma günü 2. bölümümüzde e, birlikte vakit geçirelim istiyorum. Çok sağ olun, var olun. Belki biraz daha profession, professional yaparız bunu. E, şu an ilk defa böyle bir şey yaptım ve bayağı... E, şey yaptım elim kolum birbirine girdi ya nereyi getirsem nereyi koysam bu ekranı nasıl bölüyorum bunu ekrana nasıl geçeceğim altyazıyı nasıl yazacağım falan bu konuda oldukça acemi biri olarak acemiliğimi de aşmış bulunmaktayım. Üste de Power by, e, Powered by Streamyard diye bir şey yazıyor. Streamyard diye okunuyor herhalde. <gülüyor> e, oraya da paramız olmadığı için e, onların reklamını koyduk arkadaşlar. Paramız olsa onların reklamını kaldırıyoruz. Böylelikle de böyle bitirelim. Kanalımıza ilk defa gelenler varsa abone olmayı unutmasınlar. Abone olanlar bildirim zilini açmayı unutmasınlar. Katıl butonu ve biliyorsunuz artık süper chat var. Yani set, chat yapsın. bana şu an yorum yazdığınız yerde süper sticker ve süper chat diye bölümler var. O bölümlerden de böyle bağışlarda bulunup isminize en üstte bir şey. Oradan bir sticker satın alıp üstünü isminize en üstte yazdırabiliyorsunuz. E, dün hatta 2 gün önce açıldı galiba bu özellik geldi dün e, iki, birisi 13 Riyad Riyal özür dilerim 13 Riyal atmıştı e, çok şaşırmıştım bu ne ya nasıl oluyor falan ondan sonra keşfettik biz de süper chat'i süper, süper sticker'ı böyle bol bol gelecek vallahi. bazı yayınlarımı böyle yapacağım dizi yayınlarımı da böyle yapacağım belki akşam çukuru da böyle yaparız bilemiyorum e, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ama son e, mesajları okuyayım, bitireyim o zaman. Erkan Petekkaya haklı o konuda abi demiş. Aykut eyvallah. Kerimcan konusunda haklı ama keşke bu kadar ağır konuşmasaydı demiş Hatice. Üslubu sert e, ama dediğinde haklı bence demiş. Ve sonra da yine, ilginç haberleri seviyorum. Güzel yayındı. Ben de bulursam böyle ilginç haberler atarım mutlaka. Evet bekliyorum arkadaşlar Instagram'a. E, ilginç haberlerinizi. Bu akşam büyük gün hiç üzü üzülecek psikolojim yok abi ama bakalım Çukur'a veda. Evet bu akşam e, sürpriz yayınlar olabilir arkadaşlar. Ya. Ben böyle ara ara Instagram'dan ve YouTube'dan yayına girmeyi düşünüyorum. E, belki reklam aralarında falan filan böyle değerlendirme yayını yapmak istiyorum özellikle. E, şey de düşünüyorum aslında yani açıp acaba internetten şuradan izleyip de Çukur'u Canlı canlı mı yapsak işte telif sıkıntısı olduğu için yoksa bir taraftan Çukur'u yayınlayıp bir taraftan sahneleri beraber izlemek keyifli olurdu diye düşünüyorum ama sanırım yapamayacağız. Evet Cuma günü 3. sayfada buluşmak üzere kanalımıza abone olun bildirim zilini açın ki her şeyden haberiniz olsun Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız sağ olun teşekkür ederim herkese hayırlı günler.